Karşımızda Elton uydu alıcılı Smart LED TV. Uzaktan incelemeye geçmeden önce küçük hatırlatmalar yapacağım. Öncelikle videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Çünkü bu ankete kaç kişinin bu ürünü tercih edip etmediğini görebileceğiniz gibi aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden ürünle ilgili alternatif fiyatlara, kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Gelelim Elton televizyonumuza. Şık bir tasarımla gözleri dolduran Elton TV, bana kalırsa özellikleriyle pek de gözleri doldurmuyor. Yaptığım araştırma sonucunda Elton TV'yi birçok site Full HD olarak satılmakta. Hatta bazı sitelerde Sony Elton olarak isimlendirilmiş. İşin açıkçası Elton Sony'nin alt markası. Yani bu demek oluyor ki garanti servisi de Sony. Açıklama kısmından alternatif fiyatlara bakabilirsiniz. Televizyonun genel özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Araştırmalarım sonucunda Smart TV konusu aslında televizyonla birlikte gelen mini bir uydu alıcısı sayesinde Smart özelliği veriyormuş. Yani tam olarak Smart TV değil. İçerisinde sadece YouTube ve webde gezinme gibi özellikler var. Ekstradan özellik eklememek gerekir. Televizyonun üzerinde bulunan giriş ve çıkış aparatları bence yeterli seviyede. Televizyonun bütün özelliklerini açıklama kısmındaki internet adresine ekleyeceğim, oradan okuyabilirsiniz. Televizyonu kullanıcı yorumlarında hem olumlu hem de olumsuz birçok yorum bulunmakta. Olumsuz yorumlar ise şu yönde yapılmış. TV'nin smart olmadığı konusu çok fazla dile getirilmiş. Aslında ilk sıkıntı bu gibi. TV'yi aldıktan sonra akıllı TV'ye dönüştürmek için bana kalırsa küçük TV kutulara alıp Televizyona bağlayarak Android TV özelliğini kazandırabilirsiniz. Aynı zamanda oyun konsollarına bağlayarak daha büyük bir ekran elde edebilirsiniz. Pek de abartmamak lazım. Kısaca televizyon işte. Televizyonla ilgili kullanıcı deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hemen sağ üst taraftaki ankete katılarak kaç kişinin bu ürünü tercih edip etmediğini öğrenebileceğiniz gibi açıklama kısmındaki internet adresinden alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki aktör ürün incelemesiyle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.